Ben e, hücre hapsinde alınmıştım. Benim için o kadar zor olmadı. Allah'a inanan bir insan için böyle bir ortam e, zor olmuyor. Çok hoş ve kolaydı benim için. Yani insanların benim hakkında ne düşündüğü, mesela 30 yıl hapseslerini hiç ilgilendirmez, Aslalar ilgilendirmez. Yani ben hiç işte bunlardan etkilenmem. Ben, etmiştim bana kelepçe vurulduğunda. Acayip hoşuma gitmişti. Polis de şahittir. Acayip hoşuma gitmişti. E ettik mi? Ettim. Nasıl evakuürettim? Neşeyle. Dünyada İngilizlendirilip üstüne giden benden başka yok. İngilizlendirilip tamam. iyi bir özenim vardır. Korkuyu bilmem ben. Maşallah Ben bir tek Allah'tan korkarım. <gülüyor> ben aslında beni tanısanlar çok severler. Tanımak istemiyorlar. Ben onu anlayamıyorum. Yani tanıdığı her biri değilim. Ben boş yerde bunu yapıyorlar. Kafalarında bir sanal korku nedeniyle getirmişler, o işe ürküyorlar. Ben bu sohbet, böyle sebezen, sevgi dolu, makul bir insanım. Girmeye yakın çete davası açıldı bana. Evet. Girmeye yakın, hepsinden berat ettim. Evet. Tamarhane diyorsun, tamarhaneyi yaratan kim? Allah yaratıyor tamarhaneyi. Hapishaneyi kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Gardiyanı kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Seni o hücredi içine kim sokuyor? Allah sokuyor oraya seni. O hücreden seni kim çıkarıyor? Allah çıkarıyor. Gelin Hanım hapisten nurlanır. Evet, evet. evet. Allah Yusuf'un güzelliğine güzellik katılmıştı cezalandırıldı. Şikayetler nur gibiydi. Gençleşti, farkediliyor. Gençleşti, farkediliyor. Mehmet talebinin hapishanede bitmez. Allah Yusuf'un bitti mi talebi bitmedi gayet açık devam etti. Siz bu kaderinize bir insan fıtratıyla razı mısınız? Hem nasıl yani? Çok müthiş sevk alıyorum. ben İyi ki de Harun Yahya'yım. Elhamdülillah, elhamdülillah. <gülüyor> Siz tekrar dünya'ya gelmiş olsaydınız, tekrar aynen Harun Yahya olarak bu hayatı, bu sıkıntıları bildiğiniz halde tekrar bu işe talip olur muydunuz? Ya büyük bir sevkler. <gülüyor> Sen isterdim.